bilenler e, iştirak ederler. Biz kimseyi beklemeyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain emma ba'd. Arkadaşlar hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in mukaddimesi, Kur'an-ı Kerim'in girişi, Kur'an-ı Kerim'in ön sözü gibi e, efendim e, değerlendirilebilecek Fatiha suresiyle inşallah bismillah diyoruz. Sevgili kardeşlerim Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk 7 e, ayetle başlayan suresidir. Kur'an-ı Kerim'de onun e, isimleriyle alakalı ki burada da yazmış. Yani Ümmü'l Kitap denmiş. es ki bu Hicr suresinde geçer. Velekat ataynake se'an minel mesani vel Biz sana tekrarlanan 7'yi indirdik. Ve bu Kur'an'ı indirdik diye Rabbimiz seb mesani derken Fatiha'ya ve Kur'an'a işaret buyurarak biz sana başka ümmetlere vermediğimiz çok önemli bir değeri bahsettik. O da es seb mesani tekrarlanan yedi diye Mevlamız Fatiha Suresi'ne işaret buyurur. Buradan da anlaşılıyor ki Peygamberimizin hadislerinden de anlaşılır sevgili kardeşlerim. Fatiha Suresi yedi ayetten oluşur. Yalnız 7 ayetten oluşur. Dikkat ederseniz Diyanet gibi daha çok Hanefi çizgisinde olan bir kurumda olan, kurumun bile resmi şeyinde e, sitesinde Bismillahirrahmanirrahim ayet 1'dir. Aslında Ebu Hanefi'ye göre, Hanefi mezhebine göre Besmele, Kuran-ı Kerim'den bir ayet değil, bir ayetin parçasıdır. O da Nemil Suresinin 30. ayeti İnnehu min Süleymane ve innahu Bismillahirrahmanirrahim diye yer alan Hazreti Süleyman'ın Belkıs'a gönderdiği mektub mektubun ilk cümlesi öyledir Belkıs mektubu eline almış bana inni ulgiye ileye kitabın kerim bana önemli bir kitap bırakıldı innihum min Süleyman ve innihu bismillahirrahmanirrahim o mektup Süleyman'dan yani gönderen Süleyman ve o mektup besmele ile başlar ifadesiyle alakalı Nemil Suresinin 30. ayetinde öyle geçer her naalesef, tartışmalara girmeyelim. Yani Besmele Fatiha'dan bir ayet midir, değil midir? i̇mam Şafii bir ayettir der. Bununla alakalı Fatiha'nın yedi ayetten oluşmasına dair nas bulunduğu için, hadisler var olduğu için, bundan dolayı Bismillahirrahmanirrahim birinci ayet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin 2, Errahmanirrahim 3, Maliki Yevmettin 4, İyâkenabudu ve İyâkenes-Tâin 5, İhtinâs Sırat-ı 6, suret-el-lezine anam ve 7 şeklinde sanki oluyor gibi. Bundan dolayı hattatlar bizim yani Türkiye'de de kullanılan musaflarda besmeleden sonra yani ayet 1 diye onun yeri aldığını görmüş olmaktayız. Sevgili hocalarım, Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman aslında peygamberimizin hadisin hatırlayalım. Küllüm bir imzibalil lembiqte Her önemli iş besmele'siz başlarsa o işin sonu güdüktür der peygamberimiz. Onun için besmele her hayrın başıdır. Biz dahi anınla başlarız üzerbedir zaman. Besmele önemlidir. Hayatımızda, işimizde, eylemlerimizde her hayırlı işte besmeleyle başlarız. Elbette ki Kur'an'dan daha hayırlı yapılacak bir iş yoktur. Onun için Bismillahirrahmanirrahim derken şunu demiş oluyoruz. Ben Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okuyorum demiş olmaktayız. Ben çay içersem Eşrabü bismillah Eftahü bismillah Ektübü bismillah Enzülü bismillah Erköbü bismillah. Bindiğimde indiğimde hep besmele demiş oluyoruz. Hatırlayın Hz. Nuh Aleyhisselam'ın ne diyor kendi ümmetinden iman edenlere? E irkabû ve qal ler fiha bismillâhi mecrâha ve mursâha in diye o da aynı şey ifade ediyor. Yani bu geminin kalkışı da demir atması da akışı da Allah'ın adıyladır diye öyle binin diye bismillâhi mecrâha ve mursâha innâ rabbil gafur rahîm ifadesini onun da kullandığını bizden bilmiş olmakta hocalarım. Şimdi buna göre demek ki bismillâhirrahmanirrahim derken gizli bir fiil var. Yaptığımız her eylemi dikkate alarak biz bunu demiş olmaktayız. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı iledir. Kırık maal verirsek. Bismillah deyince bir ismillah Allah'ın ismi ile o Allah ki Errahman o Allah ki Errahim. Yani Allah. Yani öyle Allah ki Rahmandır. Yani öyle Rahman ki Rahimdir diye de çevirirler. Rahman Allah'ın bu dünyada Mümin kafir ayırmaksızın bütün varlıklara olan merhametini ifade eden, acımasını ifade eden, şefkasını ifade eden genel bir sıfatıdır. Rahim de hususiliği ifade eden, daha çok özellikle e, yani ceza gününde demiş bak Diyanet, ceza gününün e, yok pardon, e, onların anlamını vermemiş. Ceza gününde daha çok müminlere şefkatiyle muamele edecek olan Allah'ın adıyla denmiş olmakta sevgili kardeşlerim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Sevgili kardeşlerim, elhamdülhamd demek, teşekkür demek, Allah'a övgüde bulunmak demek. Hamd ile şükrün arasında alimler ayrım yaparlar. Hamd şükürden daha eblâdır, daha belikdir, daha ecma'dir, daha, daha kapsayıcıdır demişlerdir. Yani Kişinin kendisine ve civarındaki diğer varlıklara, diğer insanlara ilahi ihsanı, ikramı karşısında Mevla'ya yapılan teşekkürü ifade eder, övgüyü ifade eder hamd. Kur'an-ı Kerim'de onlarca yerde geçer. Yani elhamd ifadesiyle de mesela En'am suresinin başında geçer. Mesela Fatır Suresinin başında geçer. Elhamdülillahi lezî fatir-i vel art ifadesiyle orada geçer. Elhamdülillahi lezî enzela ala abdihil kitabe diye Kehf Suresinin başında bazı sureler hamd ile başlar. Ve Mevlamız hamd etme noktasında kendisine hamd etmemizi bizden ister. Bu noktada hamd edenleri de över. Mesela Tövbe Suresinin 112. ayetinde ettayibun al abin dulal hamidun ifadesiyle tövbe edenler ibadet edenler ham edenler diye hamidun derken Mevla'mız ham edenleri Mevla'ya övgüde bulunanları evet Kur'an'ında övmüş olmaktadır. Mesela evrendeki kainatta nice varlıklar vardır ki ve kemin melekın la burada ayet-i kerimede ve inni şeyin illa yusebuhu bi hamdihi diye yani hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmiş olmasın. Velakin la tesbih tesbiihahum. Lakin siz onların tesbihini anlayamazsınız diye buyurur. Bununla alakalı saatlerce konuşabiliriz. Ama buna girmiş olmayalım arkadaşlar. Demek ki hamd el başında el geçiyor hocam. El istiraq içindir denmiştir. Ne demek bu? Bütün hamdleri yani bütün boyutlarıyla hamdin bütün boyutlarıyla ee, de, anlamına gelir. Lillahi Allah içindir. Nasıl Allah? Rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Rabb tabiri terbiye eden demek. Mevlamıza ait olan sıfatlardandır. Rububiyet sıfatı önemlidir. Evet, kullarıyla alakalı onların işlerini derop eden, Düzem. işlerini organize eden, düzene koyan, evreni kainatı bu anlamda kullarının maslahatına uygun hale getirmiş olması bağlamında bu önemli bir sıfattır hocam. Mevlamızın birçok ismi var, sıfatı var bir de. Sevgili hocalarım, kardeşlerim, Mevla'nın sıfatlarında bu sıfatların Allah'a ait olduğunu bizim ikrar etmemiz, buna iman etmemiz lazım. Allah'a ait olan mesela Rab sıfatında tutup da bunu kullara verirsek o zaman kulları da Rab gibi görmüş oluruz. Mevlamız bunu Kur'an-ı Kerim'inde ehli kitap özelinde şöyle eleştirir. Tövbe suresinin 31. ayetinde ittegadu ahbaruhum ve ruhbanuhum arbaben min dinillah vel mesihabla meryem. O Yahudiler ve Hristiyanlar alimlerini bilginlerini ahbar dediği orada yani önde gelen alimler anlamında kullanılır. Ruhban da yani kendini dine vermiş dindar insanlar için Hristiyanlara ait özel bir e, dini kesim için kullanılır. Yani Hristiyanlar ve Yahudiler kendi alimlerini, kendi bilginlerini ve Mesih oğlu İsa'yı Allah'ın dışında Rabler kabul ettiler der Rab'ımız. Adi bin Hatem eskiden Hristiyan'dı geldi dedi ki boynunda haç da var. Ya Resulallah, biz onları Rab kabul etmedik ki, etmiyorduk ki deyince ey Adi onların haram dediğine haram, helal dediğine helal demiyor muydunuz diyorduk. İşte bu onları o konuda Rab ilan etmek demektir dedi. O zaman şunu söylememiz lazım. Abdullah hocamızın alanı ama şirk Allah'ın varlığını kabul edip de birliğini sıfatlarında onun birliğini kabul etmemeye şirk denir. Biz Allah'ı Allah olarak biliriz, iman ederiz. Allah'ın başka mabut olarak bilir, ona, ona ibadet ederiz. Ama Allah dışındakilere bazen farkında olmadan biz tapabiliriz. Farkında olmadan onları Rab kabul edebiliriz. Farkında olmadan onları razık Farkında olmadan onları hakim, farkında olmadan onları bu anlamda Allah'ın yerine koyabiliriz. Onun için biz daima her şeyle Mevlamızın rububiyeti noktasında, uluhiyeti konusunda asla başkalarını ona ortak tutmamak adına bunu sürekli Mevlamıza imanımız sadedinde ifade edeceğiz. Er-Rahman er rahimi söylemiştik. Tekrar gelmiş oldu burada. maliki i o Allah din gününün malikidir. Malik demek hocam, diyaletçe başkanlığı malinde sahip anlamına gelmiş. Maliki sahibi anlamında. Yani bunu anlamak için ki çok gelecek önümüze. Kur'an'ı Kur'anla tefsir edeceğiz hocalarım. Kur'an kendisini açıklar. Bu ayetteki malikin ne olduğunu İnfitar suresinde Mevlamız öyle buyurur. Ama diyor ki: "Ve ma adrake ma Din gününün ne olduğunu sana ne bildirin? Sümmā ma adrake ma Yömele temlikü nefsün di nefsin şey a vel emru yöme izin 19. ayet. Yani hiçbir nefsin başkasına sahip olamadığı, söz geçiremediği yetkinin Allah'ta olduğu gündür vel emru yöme izin derken maliki yömediğin Rahman bu dünyada mümin kafir ayırmaksızın herkese şefkatiyle, merhametiyle muamele eden anlamına gelir. Hocam sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki Allahü Teala merhametini yüze böldü. 99'unu ahirette bıraktı. Müminlere kullanmak üzere 1'ini yeryüzündeki varlıkların yani annelerin merhamet için onlara onu paylaştırdı. Onun için bir at kendi yavrusunu ezmemek için ayağını kaldırması, bir işte tavuğun civcivleriyle alakalı gösterdiği vahşi hayvanlara karşı gösterdiği o yavrularını korumak için gösterdiği o şecaat, hep bu merhametinin bir sonucudur diye ifade edilir. Ne kadar canlı varsa, kendi yavrusunu korumak adına gösterdiği o merhamet işte, yani bu anlamda annelerin işte gönlüne konulmuş olan bu merhamet böyle bir manayı ifade eder. Şöyle bir misal vereyim canım kardeşim benim. Öyle der bir hocamız, babalarda rahim sıfatı, şey rahman sıfatı Annelerde rahim sıfatı tecelli etmiştir. Bir babanın iki hanımı olsa, ikisinden çocukları olsa, eşit muamele eder. Hepisine şefkat ile muamele eder. Rahman sıfatının bir sonucu, tecellisi nedeniyle onlara eşit muamele eder. Ama rahim sıfatı, annede olan sıfattır. Kendi yavrusunu ayrı kayırır. Onun için Mevlamız kıyamet gününde, müminlere şefkati ile muamele edecekmiş. Öyle hatırlıyorum, ee, Süfyan-ı Sevri diyor ki kıyamet gününde benim Rabbim benimle e, şey kendisiyle anam arasında birini tercih et dese, birinden birini ya beni ya anneni tercih etse ben Rabbimi tercih ederim. Çünkü benim Rabbim bana anamdan daha çok merhametlidir diyor. Benim Rabbim bana annemden daha çok merhametlidir diyor. Amin. Hocam demek ki Malik-i Malik sahip demek. Melik diye de okunmuş. Melik olunca yönetici kral demektir. Malik sahipliği, Melik ise yöneticiliği ifade eder. Hangisi daha bu anlamda şey daha mana derinliğine sahiptir diye sorarsanız her ikisinin farklı bir boyutu var. Onun için Mevlamız hem Malik'tir hem de Melik'tir. Nâs suresi, bakınız bu süre, bu Kur'an'ın son suresi Kulağız-ı Rabbin melik naz Orada Rabbimizin melik sıfatı geçer. İnsanların melikidir, kralıdır, yöneticisidir. Orada geçer. Ama başka ayette mesela Ali İmran suresinde şöyle buyurur Rabbimiz. Bul de ki Allahümme ey Allahım. Malikel mülk. Mülkünün malikisin. Tü'til mülke menteşa ve tenzi'ul mülke min menteşâ. Dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden de çekip alırsın. Diye orada da malik sıfatı geçer. Yani hocam Kur'an'da Allah'ın malik olduğu da yer alır Melik olduğu da yer alır. Limenil mülkül yav mülk kimindir diye kıyamet günü kendisi soracak. Cevap veren yok. Lillahi'l vahidil kahhar diye orada da geçer. İyyake nabudu biz şimdi Fatiha'da Mevla'mıza dua etmeyi öğrenmişiz. İyyake nabudu ve iyyake nestaîn. Mevla bize diyor ki bana böyle kulluk edin. İyyake nabudu. Sana sana nabudu ibadet ederiz ve iyyake sana nesta'in Efendim senden yardım isteriz. Aslında burada ne abudu iyyake nesta'in iyyake ama öne alarak bir vurgu efendim bu anlamda öne çekilmiş oluyor. Ya Rab sana kulluk eder senden yardım isteriz. Onun için Allah'tan istediğimiz gibi kimseden istemeyiz. Her işimizde, her meselemizde bizim için yardımcı olan Rabbımızdır. Sevgili kardeşlerim günde 40 defa biz böyle dua ederiz. 40 defa bu dua, dua ayetlerini okuruz Rabımıza Yani farzlarıyla, nafileleriyle baktığımız zaman her rekatta Fatiha'yı mutlaka bizler okuruz. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan gelen hadiste La salata illa bi fatihatil kitap buyurulmuş. Yani Fatiha'nın olmadığı namaz namaz değildir buyurulmuş. Onun için mezhep imamlarından üçünde, şafiilerde, malikilerde, hambelilerde Fatiha namazın kıraatın çok önemli bir efendim rüknüdür. O olmadı mı namaz olmaz. Hanefiler ise fakra umati esre minel Kur'an namazda Kur'an'dan sana kolay geleni oku diye Müzemil suresinde geçtiği için namazda Kur'an okumak farzdır. Fatiha'yı okumak ise vaciptir diye onlar böyle bir yorum ile, Hanefiler de böyle bir yorumla yani kıraat farzdır ama Kur'an okumak farzdır ama Fatiha'da hadisten hareket ederek vaciptir şeklinde bir böyle bir ara bir yorum şekline onlar sahip olmuşlardır. Evet arkadaşlar burayı ifade ettik. İhtina sıratal müstakim ya rab doğru yoluna bizi hidayet et. Şimdi ihtina sevgili kardeşlerim sizden bir ricam var. Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayan bir kardeşimizin bir tefsir usulü, kısaca bir tefsir usulüne yavaş yavaş başlaması lazım. Her hafta bir konuyu bitirmenizi sizden rica edeceğim. Yani mesela şu ayetle alakalı bir şey söyleyeyim. Vücüh ve nezairi bilmek lazım. Ne demek hocam vücüh? Vücüh bir kelimenin birden fazla anlama gelmesi, nezair de birden fazla kelimenin aynı anlama gelmesi. Mesela bir kelime birden fazla anlama nasıl gelebilir? Hidayet kelimesi Kur'an için kullanılır. Hidayet kelimesi efendim İslam için kullanılır. Hidayet kelimesi efendim e, din için kullanılır. Yani 20'den fazla hidayetin anlamı vardır kardeşlerim. Onun için kelimenin geçtiği yere göre farklı anlamlara havi, onları kapsayıcı bir kelimedir. Onun için hangi yerde hangi anlamda kullanıldığını bizlerin tabii ki tefsirlerden hareket ederek görmemiz mümkün. Alimler demiş ki ihtina sıratal mustakim ya Rabbi bizi doğru yoluna ilet derken yani şu anlamda biz doğru yoldayız. Allah'ın doğru yolu üzerindeyiz inşallah. Onun için bu şu anlama gelir. Sebbitna ala dinik demektir. Dininde bizi sabit bırak demektir. Ne zamana kadar? Hatta duhulü cennet ila duhulü cenne. Cennete girinceye oraya varıncaya kadar bizi doğru yolunda sen sabit bırak anlamına gelmektedir hocam. İşte burada bizi doğru yoluna ilet derken, hidayet et derken onu kastediyoruz. Şunu sizlere söyleyeyim. Cennetlikler, cennete girdikleri zaman bile onların bir duası var. Ne diyorlar? Elhamdülillahilleli hedana bihada ve makünna linehte diye levla enhedana Allah. Evet efendim, bizi buraya ulaştıran Rabbimiz, sana hamd olsun. Eğer sen bize hidayet etmeseydin, kılavuzluk etmeseydin, biz asla buraya ulaşmamız mümkün değildi diyecek cennetlikler. Dikkat buyurun kardeşlerim. Cennete girenler cennete varınca Elhamdülillahillezi hedana lihada ve ma künna linehte diye levla en hedana Allah diye onlar böyle bir ifadeyi onlar kullanmış oluyorlar. Onun için kardeşlerim hidayeti Allah'tan istemek önemli ve hidayette kalmayı istemek de bu anlamda önemlidir. Onun için Mevlam bizi hidayette daimi tutsun diye biz namaza sürekli bunu söylemiş oluyoruz. Bir de açıklaması var. Bunu bize Mevlamız'a öğretti. Ya Rabbi doğru yolunu derken şunu kastediyorum. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yolu. Ne demek bu kendilerine nimet verilen kimseler deyince yine aynı şeyi söyleyeceğiz hocalarım. Yani Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinin, eee, şey, Alimran, Nisa suresinin özür. Nisa suresinin 20, 69. ayetinde kendilerine nimet verilen kimselerle alakalı bir açıklama var. Burada da onun örnekliğini görüyoruz kardeşlerim. Ne diyor orada? Eee, "Ve men yutii'illah rasul Kim Allah ve Resulüne itaat etmişse bilsin ki ki onlar şunlarla beraberdir. En'amallahu aleyhim, Allah'ın kendilerini nimetlendirdiği, minen nebiyin, nebilerden ve sadıklardan ve şühedai ve salihin, şehitlerden ve salihlerden Allah'ın kendilerini nimetlendirdiği kimselerle onlar beraberdir buyuruyor. Onun için biz her namazda Allah'ın kendilerini nimetlendirdiği nebilerle, sıttıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olmayı, Mevlamızdan istemiş olmaktayız. Onun için bu anlamda bu da önemli bir durumdur. İhtina kelimesinin anlamlarını tekrar söyleyebilir misiniz? İhtina demek bizi hidayetine ulaştır demek. Doğru yoluna ulaştır demek. Ama buradaki manası doğru yolunda bizi daimi kıl demektir. Sebbitna ala dinik demektir. Dininde bizi sabit bırak anlamındadır sevgili kardeşim. Ama Ya Rabbi ben senden nimetlendim insan nimetlendirdiğim insanlar istiyorum ama gayril mağdubi aleyhim gazaba uğramışları değil velat dalin şaşırmışları sapıkları sapkınları değil. Sevgili kardeşlerim dal mağdub derken Yahudiler dalin derken dalalette olanlar derken Hristiyanlar örnek olarak peygamberimizin açıklamalarında verilmiştir. İleriki sayfalarda Yahudilerin neden kadaba uğradıklarının misalleri aktarılacak. Genelde Fatiha'da da çok durulur. Fatiha'yı anlatırken biraz uzun uzun anlatılır. Yani herke yani her müfessir fatiha'da diyeceğini der der ki daha önce bunu açıkladık der. İzah ettik diye onun için hep geriye bir gönderme de bulunur. Kadaba uğramışlar derken bakınız birkaç misal vereyim. Yahudiler kadaba uğradı. Neden bir? Onlar dinle alay ettiler. Onlarca örneğini sayabiliriz. Yuharifun el kelime an mabadi. Kelimeleri yerlerinden anlam kaydırmaları yaparak efendim peygamberlerin dinin şairin ilkelerini onlar hep alaya aldılar, istihsa ettiler. Onlar neden kadaba uğradılar? Len nümenelik <gülüyor> hatta Allah'a cehreten, Allah'a açıktan görmedikçe sana inanmayacağız dedikleri için kadaba uğradılar. Onlar niye kadaba uğradı? 30 küsur peygamberi onlar katletti. Hazreti Zekeriya'yı, Hazreti Yahya'yı, Hazreti İsa'yı da öldürmeye kalktılar. Onun için peygamberleri haksız yere öldürdükleri için onlar gadaba uğramışlardır. Onlar buzaya tapmışlardır. Peygamber aralarında olduğu halde, Hazreti Musa ve Harun aralarında olduğu halde buza heykeline tapmak gibi bir sapkınlığın içerisine düştükleri için gadaba uğradılar. Onlar niye gadaba uğradı? Peygamberlerin onlara itaat edin, emre uyun e, talimatına karşılık semina ve asayna işittik, isyan ediyoruz dedikleri için gadaba uğradılar. Vesair vesair. Daha başka şeyler söylenebilir. Son bir örnek vereyim. Onlar dinin emirlerini zavallı, acil insanlara tatbik ettiler cezaları. Ama ileri gelenlere gelince onlara tabii ki dinin emirlerini Emirlerini uygulamaktan hep daima e, öte durdular, ondan dolayı gadaba uğradılar. Onun için bizler bu anlamda bu tür şeylere karşı teyakkuzda olmamız lazım gelir. Yani Hristiyanların da aynı şekilde teslis inancından dolayı, Mevla'nın emrine haykır hareket etmelerinden dolayı onlarla alakalı da inşallah ileride geçecek hızlı hızlı gideceğim hocam artık bundan sonra Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lamim hocam Elif Lamim hurufu mukaddadandır. Kur'an-ı Kerim'de bazı surelerin başında Elif Lamra, la, Elif Lamim, Taha Yasin Hamim gibi, Hamim ayin, sin Kaf gibi ifadeler geçer. Bunlar Allah'la peygamberi arasında bir belki paroladır, bir işarettir. Belki bunlar Kur'an harflerinin alfabesinin birkaç örneğidir. Ey efendi müşrikler, hadi benzerine getirin anlamına da gelebilir. Ya da buraya bakar mısınız anlamında onları dikkat çekmek manasında e, belki bir e, belki onlara böyle bir iyi kazbo uyarıda olabilir Allah alem halen. el kitap evet şu kitap var ya diyor Rabımız bu kitabını kazı derken La Raybefi onun Allah'tan inmesi konusunda hiçbir şüphe söz konusu değildir. La fi derken onun Allah'tan gelmesi konusunda şüphe yoktur onun içindekilerinin hak olduğu konusunda şüphe yoktur. Hüden lil müttakin bakın burada üç, iki tane nokta var. Buna muanaka e, denir hocam. Birinde durulursa diğerinde durulmaz. Nasıl yani? Zalikel kitabu la raybe fihi lil müttakin diye okuyabilirsiniz. Ya da zalikel kitabu la raybe fihi lil müttakin. Birinde durulunca diğerinde durulmaz. Bu şekilde bir örneklik bize ülemadan bildirilmiş arkadaşlar. Hüden hidayettir, kılavuzluktur, rehberdir. Lil müttakîn muttakiler için Kur'an bir hidayet rehberidir denmiştir kardeşlerim. Evet Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir. Hidayete vesiledir. İşte daha burada birinci surede de geçtiğim. Burada da ona işaret ediyor. Hüden lil diye geçiyor. Ama bu surenin ilerisi 185. ayetinde şehru u Ramazan'e lezi unzile fihlugran lin minnaz geçecek. Orada da insanlar için hidayettir diye geçecek. Kardeşlerim, insanlar için de hidayet olur. Muhtakiler için de gerçek manada hidayet olur. Kur'an'ın kılavuzluğunu kabul eden için Kur'an elbette ki hidayet edicidir. Onun rehberliğine sığınan için elbette ki Kur'an e, hidayet edici bir işleme sahiptir. Unutmayalım bunu. Evet, Hudenil muttakin, muttakiler için hidayettir. Muttaki bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Muttaki bir kavramdır. Yani e, ne demek muttaki? Allah'ın emir ve yasaklarına bağlılıkta hassas, titiz Müslümanlara muttaki denir sevgili hocalarım. Allah'ın emir ve yasaklarına bağlılıkta hassas, titiz Müslümanlara muttaki denir. Hani Muhammed Esed sorumluluğunun bilincinde Müslüman diye bir yorumlama yapmıştır. Daha çok bu da kullanılır. Ama muttaki muttakidir. Sakınan, korunan demek emirleri yapmakta, yasaklardan kaçınmakta buna dikkat eden kişi diye kullanılır. Evet, o muttakilerin vasıfları. Bir, o kimseler ki yü'minune bil gaybi, onlar gayba iman ederler. Gayb nedir? Görünmez demektir hocam. Yani görmedikleri, yani görmeden e, deyince gaybın içerisine Allah girer, peygamberler bizim için kayıptır girer, melekler girer, Allah'tan gelen kitaplar girer, kıyamet ve kıyametin ahvali girebilir. Biz peygamberin doğru konuştuğuna inandığımızdan dolayı, ondan gelenlerin de kesin kat'i olarak bize emredilmiş olduğunu bildiğimizden dolayı bunlara biz iman ederiz. Büyük imunassala onlar, evet namazlarını ikame ederler. Yerli yerince kırarlar. وَمِنْمَا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ Ve kendilerine verdiğimiz rızıktan da onlar infak ederler. Rızıktan infak etmek, ilk surelerde bile geçen manidar bir ifadedir hocam. Rızıktan infak etmek, bizim için neler rızıktır diye düşündüğümüzde ilim de rızıktır, bize verilen nimetler de rızıktır, şehadet bile bir rızıktır. Hazreti Ömer'in ifadesini unutmayalım. Allahum merzukni قَتْلَنْ fi sebilik Ya Rab uğrunda Ölmekle bizi rızıklandır diye Hazreti Ömer'in bu duası beni çok etkiler. Uğrunda ölmekle bizi rızıklandır diye Hazreti Ömer'in böyle dua ettiğini bizler görmüş olmaktayız. Onun için arkadaşlar hepsi rızkın kapsamı içerisine girer. Eyvallah biz de buna iman ederiz. Evet, ve min ma rızaknahum Verdiğimiz rızıklardan onlar infak ederler. Tabii ki bununla alakalı çok şeyler söylenebilir ama şunu söyleyeyim ki infak çok genel bir tabirdir harcamak demek. Kur'an-ı Kerim'de kafirlerin de yani e, küfür yolunda infak ettiklerini neledine kafir vasatdan sevilath derken mevlamız e, küfür yolunda onların yünfikuna emwalhumli yasuklu an sevilith diye emfal süresinde. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoymak için onlar infak ederler, harcarlar diye Mevlamız onların bu durumuna ayette işaret edildiğini söyler. Onlar ki veliden o kimseler ki yu'minuna bima unzile ile sana indirilene onlar iman etti. Amma unzile min senden önce indirilene iman ettiler. Bir de ve bil ahireti onlar ahirete de yu'kînun kesin olarak kesin olarak Ey gana onlar kâni olmuş, ikna olmuş, iman etmişlerdir. Ulaike işte onlar. Ala hüden, ala üzerinedir. huden min rabbihim. Rablerinden bir hidayet üzeredir onlar. Ve ulaike humül müfluhun. Ve onlar felaha ermişlerdir. Sevgili kardeşlerim, Ramazan Taş diye bir hocamızın Kur'an'da hidayet ve dalalet kavramı diye bir doktora tezi vardır. Pınar yayınlarından çıkmıştır. Hidayet ve dalaletle alakalı eğer Kur'an'daki bir fotoğrafı görmek istiyorsanız bu anlamda hidayetin ve dalaletin hangi manalarda nerede hangi manada kullanıldığını görmek açısından o kitabı okumanızı tavsiye ederim yavaş yavaş okumaları da bu anlamda konuyla alakalı görmek açısından kavramsal bir atlas olarak bununla alakalı onlara bakarsanız zihninizde elbette ki bir yere yerleşir demek ki Mevlamız burada 5 ayette Muttakiler anlattı. Bir, kaybe iman ederler. Başka e, namazlarını ikam ederler. Verilen rızıktan harcarlar. Bu rızık çok geniştir. İlim dahil her şey rızıktır. Bu anlamda Allah'ın kendilerine verdiği bütün bu nimetlerden insanlarla paylaşmak yoluna giderler. Ve sana ve senden önce indilene iman ederler. İmanların da bütüncüldür. İşte onlar Rablerinden bir hidayet. Kılavuzluk üzeredir. Ve ulaikevmül müfluhun felaha, kurtuluşa erenler onlardır buyuruyor Mevlamız. İnne lezine keferu. Evet. İnne lezine keferu. edenler. Sevaun aleyhim. Yani tabii ki kırık mana. İnne o ki muhakkak ki ellezine o kimseler ki keferu. ismi mevsun. Onlar inkar ettiler. Sevaun aleyhim. Onlar üzerine birdir. Ne birdir? E'en Sen uyarmış olsan da. E burada arkadaşlar malum midir midir anlamında soru işareti, uyardın mı? emlem tündürhum uyarmadın mı? demiş oluyoruz ama şöyle diyeceğiz toparladığımızda, uyarmış olsan da uyarmamış olsan da onlar iman etmezler. Yani inkar eden kafirleri sen uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, onlar asla iman etmezler buyuruyor. Kardeşlerim burada onlar için birdir ama sen görevini yapacaksın, tebliğ görevini yapacaksın, sana düşen bu vazifeni ifa etmektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim der ki mesela 69. ayet Maide suresinde ya eyyuher ma unzile rabbik ey peygamber rabbinden sana tebliğ edileni onlara açıkla, bildirileni onlara açıkla, risaleti onlara efendim tebliğ et fe in tef'al eğer bunu yapmazsan hem haballahu risalete risalet görevinin sen yerine getirmemiş olursun onun için peygamberimiz aleyhisselam Rabbinden kendisine indirileni insanlara hep açıklamış hep onlarla alakalı onlara bildirmiş ikazını uyarısını yapmış demektir peygamber bunu yapacak artık bundan sonra seçim insanlara düşen onu ya kabul eder ya da kabul etmezler onu ifade etmiş olalım sevgili hocalarım bu arada kimler var diye bakıyorum Betül İbrahim var. Beyzanur Erdoğan var. Büşra Nur Bayındır. Cengsi Hocam. Ne arıyor bu? hocamızın burada ne işi var? Evet. Hocam feyzenizden istifade edelim dedik yani yasak mı? Estağfurullah yasak değil de hocam işiniz gücünüz vardır. Siz böyle yani böyle ne bileyim kulağınızı tırmalar bunlar bizim. Biz arkadaşlarımızı tabii e, burada gelmek bize şereftir. Onları aslında dinlemek isteriz ama e, lütfetmiş gelmişsiniz. sağ olun. İnşallah sizinle biz de e, bu anlamda feyizlenmiş oluyoruz sevgili hocam. Estağfurullah. estağfurullah. Bir dersim var birazdan en azından dersime tamam. kadar gireyim dedim hocam. Estağfurullah hocam. Evet. Ya hocam işte e, e, geçen hafta biraz fazlaydı. 60 kişi vardı. Şimdi 20'ye düştü. Geçen haftakiler biraz daha böyle hani e, belki programı bir görelim diye katıldılar. Biz 10 kişi de olsa, 5 de olsa, 15 de olsa önemi yok. E, devam Gönüllülük esasına dayalı sevgili abim. E, hocalarımıza, kardeşlerimize inşallah Onlardan da gelecek olan talebe göre de inşallah bu ders şekillenecek. Bununla alakalı öğrencilerimizle, arkadaşlarımızla inşallah devam etmeye çalışacağız. Evet, şimdi 7. ayette böyle dedi ki 6. ayette, 7. ayette Allah onların kalplerinin üzerine mühür vurmuş ve ala sem'ihim kulakları üzerine وَعَلَىٰ <gülüyor> أَبْصَارِهِمْ Onların gözleri üzerinde de vardır. Absar <gülüyor> çuldur burada arkadaşlar. Gışavetin dediği burada tabii ki onun bir engel, ona mani bir perde olduğu ifade ediliyor. Bir perdenin olduğu ifade ediliyor. وَلَهُمْ azabın عَظِيمٌ Elim bir azap onları beklemektedir diyor hocam. Yani gışave kelimesi gâşiye diye de tabii ki bilinir. Yani bir örtü bahsede anlamında ve dahaaşırım mevcut diye Kur'an'da geçer yani dalgalar e, onları ku, kuşattığı zaman şekliyle ve ile daya diye Kuran-ı Kerim'de vardır bununla alakalı yani iyice kuşattığı zaman karanlık geceyi diye mevlamız bunlara yemin etmiştir Kur'an'daki bu kavramlara alıştığınızda artık e, tercüme etmek sizin Sizlerde e, anlayacaksınız sevgili kardeşlerim başlayanlar yeni başlayanlar için söylüyorum Evet, burada tabii şu soru gelebilir yani. Madem onların kalplerinin üzerinde, kulakları üzerinde bir mühür vardır, gözler, gözlerinin üzerinde bir perde vardır, o zaman tebliğ etmenin ne manası vardır? burada psikolojik bir şartlanmışlığı ifade ettiği söylenmiş bazı müfessirler tarafından. Onların o inatçı, muannit, İslam'a vahye karşı e, duyarsız olan o, direnmiş olan o psikolojik inat hallerine burada bir Efendim açıklama getirilmesi bağlamında söylenmiştir. Burada da o şahıslarla alakalı isim verilmediği için inşallah eğer insanda bir gayret, insanda bir çaba, insanda hidayete bir özlem, bir adım atma olduğunda elbette ki Allah onları hidayetle tabii ki ulaştıracak demektir. Bunda da kuşku yoktur. Kimse için bu anlamda yani iş bitmiş değildir, sınav bitmiş değildir, imtihan bitmiş değildir Bununla alakalı fazl Rahman'ın ana konularıyla Kur'an isimli çalışmasında bu bahsi ele aldığı kısımda e, orayı bir okumanızı tavsiye ederim. Şimdi iki ayette kafirler anlatıldı, beş ayette müminler anlatıldı. Bundan sonraki kısımlarda ise evet münafıklardan bahsedilecek. Münafık inanmadığı halde, mış gibi yapan, inanmış gibi yapan kimselerle alakalı bir durumdur kardeşlerim. ''Beminen nas'' insanlardan vardır ne vardır? Men o kimse ki o der demektedir der. Ne der? Amennâ billahi Allah ben amennâ iman ettim kime? İllahi Allah'a ve bil yevmil ahiri ve ahiret güne iman ettim der. İnsanlardan demek ki Amin'e bi ile kullanılıyor burada hocam. Allah'a ve ahiret güne iman ettim şeklinde bunu diyenler vardır. Aslında deseler de ve mahum bi müminin aslında onlar inanmamışlardır. Toparlayacak olursak insanlardan Allah'a ve ahiret günü iman ettim dediği halde aslında inanmamış olanlar vardır. İnanmadıkları halde bunu diyenler vardır. Mevlamız onun için kardeşlerim ağzıyla iman ettim diyenlerin gönlüyle yüreğiyle inanmamış olmaları nedeniyle onların bu imanını Allah kabul etmiyor. Onun için ülema ne demiş? İman dil ile ikrar, kalbiyle tasdik demiştir. Evet diliyle iman ettim derse kendini kurtarabilir o toplumda. Mümin olduğunu e, ağzıyla söyleyen kişinin bu imanı tabii ki sözdedir, özde olmayınca Mevla bunu kabul etmiyor. Yani bakınız münafıkın suresinin başında geçer. İdace ekel münafiqune kâlûne eşedü inneke lare Münafıklar sana gelirler derler ki şehadet ederiz ki sen Allah'ın elçisisin derler. Allahu yalamı ineklara söylüyor. Allah da biliyor ki sen Allah'ın elçisi sizin. Fakine münafıklar. ama münafıkların yalan söylediğini mevlamız devamında ifade eder. Allahu yeşir Allah da münafıkların yalan söylediğine şahitlik eder. Mane değil mi? Yani münafıklar sen Allah'ın elçisi şehadet ederiz ki sen Allah'ın elçisi sizin. Diyorlar mevlamız da. Ben de şehadet ederim ki siz yalan söylüyorsunuz. Yani Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğu doğru da sizin Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmenizle alakalı iddianız doğru değildir. Buyuruyor Mevlamız. <gülüyor> <gülüyor> onların kalplerinden maraz vardır. <gülüyor> Artırdı demek. Allah da onların marazını yani kalp nifakını artırdı. Aslında Allah direkt artırmaz hocam, benim kardeşim. Onların gidişatı öyle olduğu için, onların gidişatının kötülüğünden dolayı Allah da onların bu e, kötü tutumlarının tabii ki e, sonucu, semeresi daha da kötülüğün onlarda, gönüllerinde artması şekliyle olduğuna işaret ediyor. Münafıklar daha çok Medine'de yer aldı. Mekke'de de var mıydı, yok muydu? Bununla alakalı bazı ankebüs süresinde mesela bir işaret var Allahu alem belki de olmuş olabilir ama çok azdır ama Medine'de Medine'de orada efendim Peygamberimiz ve Müslümanlar baskın bir pozisyonda oldukları için bundan dolayı münafıklar kendilerini gizlemek durumunda kalmışlar idi münafık işte burada mevla onların iç hallerini tasvir ediyor velhum azabun eliimun onlar için elem verici bir azap vardır neden dolayı? bi ma şu nedenden dolayı, buradaki B-ba-i sebebiyedir kardeşlerim. b ma yeksibun, yalan söylemelerinden dolayı. Yükezzibun diye de okunmuş bu, yalanlamalarından dolayı. Yalanlamak, yalan söylemek. Bunlardan dolayı onlar için elem verici bir azabın olduğu ifade ediliyor. Ve izâ gîle onlara denildiğinde, la tufsidû fil ard yeryüzünde bozgunculuk yapmayın fesat çıkartmayın kardeşlerim, fesat çıkartmak anlamında burada kullanılıyor. Normalde fesat yefsüdü diye kullanılan bu kelime yani e, bozmak, fesat etmek e, anlamında kullanılan bir kelime e, Kur'an'da geçer. Yani e, levkâne fîhime âliyetin illallah lefesedeta yerde gökte Allah dışında başka ilah olsa yer gök bozulurdu diye geçer. Efsede de bu arada geçişli bir fiil güvenilme yani bir bir şeyi kötü, şey yozlaştırmak, bozmak demek la efse de yufsidü ifal babı burada, la tufsidu fil art yeryüzünde bozgunculuk yapmayın denildiği zaman gali onlar der ki inne nahnu muslihun biz yeryüzünü ıslah edicileriz ıslah edicileriz düzeltici kimseleriz diye böyle bir Dil kullanırlar. Mevla buyuruyor ki Ela dikkat edin. Humül müfsidin. Esas onlar ifsat edicidir, bozguncudur. Velakin la yeşurun. Ama onlar bunun bilincinde, farkında değillerdir buyuruyor. Ve iddâ kîlelehum onlara denildiğinde aminu, âmeneden âminû emir kalıbı iman edin. Kema âmenes fe nas? İnsanların inandığı gibi siz de iman edin denildiği zaman. Kâlu onlar derler ki enü'minû. İnanacak mıyız? Kema gibi amene süfaha. O beyinsizler, avanaklar, aptallar, saf Müslümanları kastediyor burada. Onlar gibi, bunlar her dediğine, her duyduğuna inanan kimseler gibi biz inanacak mıyız? Yapmayız böyle bir şey. Ela, dikkat edin. İnnehum humus o. Esas onlar beyinsizlerdir. Velakin la yelemun. Ama onlar bunun farkında, bilincinde değillerdir buyuruyor Mevlamız. Bakın onların bir halinden bahsediyor. Ve iza laqullazina amanu kalu amanda. Onlar müminlerle bir araya karşılaştıklarında laqiyeten laqiyel kadan arkadaşlar. Karşılaşmak, laqiyuhu karşılaşmak anlamına. Onlar müminlerle karşılaştıkları zaman qalu biz de sizin gibi iman ettik derler. Ama ve iza halev burada halvet etmek. Yani yalnız kalmak. Xaladan, e, Xala halâ yafludan, e, yani mesela Xala deyince ev başaldı gibi anlamlara geliyor. Ama e, ve, ama ilah ile kullan ile baş başa kalmak demek. Bu arada da Halev ilah ile kullanıldığı zaman hocam, o zaman ne oluyor? Biriyle baş başa kalmak. Ve ya Halev ila şeyatinihim, kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman hocam, e, kalu ne derler? Yani şeytanları da diyor kim bunlar? E, hadi bilin. Kendileri gibi düşünen yandaşları, fikirdaşları, kendileri gibi olan kü küfürde müşterek oldukları kimseler. Bu münafıklar müminlerle karşılaştıkları zaman kalü ne diyorlar ama kendileri gibi olanlarla karşı şeyatin dediği şeytanın çoğulu şeytanın çoğulu şeyatin kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman ne derler? Kalu inna makum biz esas sizlerle beraber, beraberiz inna manahnu müstehsiun biz onlarla alay ediyoruz derler. Allahu Allah, essehsi ubehim. Elbette ki Allah esas onlarla tabii ki alay etmektedir. Daha doğrusu yani alaylarından dolayı onları cezalandırır demiş diyanetin malinde. Alaylarından dolayı onlara tabii ki cezalandırır. Evet Allah alay edici bir varlık değildir ama alay edene de onun misliyle ona karşılık verir. Ve yemüdüm Metneye müttü uzatmak demek burada ama e, mühlet vermek diyeceğiz. E, Fi tu yanihim tu yan dediği azgınlık, taşkınlık, yamuhun onlar bocalayıp dururlarken yani Allah da onların bu bocalamaları esnasında onların taşkınlığına meblağ fırsat verir. Allah insanların eğer anında kendilerini cezalandırmaya kalkacak olursa kardeşim o zaman e, imtihanın esprisi kalmaz. Onun için bu dünyada Mevla onlara fırsat veriyor. Tabii ki e, onlara mühlet veriyor. E, e, yani imhal eder ama ihmal etmez denir. Mühlet verir ama asla onları ihmal etmez. Yani onlara elbette ki vakti gelince cezasını verecektir. ki işte bu münafıklar var ya, işte onlar, iştarav. E iştaravu ddalalete bil yani satın almışlardır iştaradan iştara iştareya iştarav satın aldılar e Dalalete neyi satın aldılar Sapkınlı, daraletti bil hidayete karşılık bakınız hidayet yine geldi hidayete karşılık dalaleti onlar satın almış kimselerdir ama bismillah ki fema rabiha ticaretuhum rabiha kazanmak demek kar etmek demek Ticaretuhum. Onların ticareti kar etmedi. Onlar ticaretinde kazanmadı yani. Ama kanuhu muhtedim. Onlar doğru yolda hidayeti de olmuş değillerdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah müminlerin canlarını, mallarını cennet karşılığında satın almıştır diye buyurur. Tövbe Suresi 111'de. İnna Allah haçlara minel müminine enfisuhum ve emmaluhum bi'enneluhumul cenneh. Allah müminlerin canlarını, mallarını Cennet karşılığında satın almıştır buyur hocam. Yani bu tabir Kur'an'da çok geçer. Mesela Şeyde de vardır bu. Ee, nerede vardır? Ee, öyle bir e şey anlatılır kardeşlerim. Ee, Süheb e Rumi Mekke'den çıkarken, ey Mekkeliler, gelin Mekke'deki neyin varsa sizin olsun demiş. Ama bırakın ben gideyim deyince tamam diyorlar. Malın mülkünü, servetini Mekke'de bırakıp Medine'ye giden Süheyb Medine'ye vardığı zaman efendimiz "Rebihal beyu rebihal beyu rebihal beyu" diyecektir. Alışverişinde karlı çıktı, karlı çıktı, kazandı diyecektir. Yani dediği de Mevla'mızın bu ayette de ifade buyurulan o akî şöyle geçiyor. Emmenen nasi men yeşti nefsuhu tibira İnsanlardan bazıları nefsini Allah'ın rızası uğrunda satın, satar diye Orada buna işaret ediyor kardeşlerim. İşte e, bu, bu bu tür kavramlar ayetlerde çok kullanılmaktadır. E, bu yüzden kafirlerden münafıklar bir soru sorulmuş. Kafirlerden daha da ta, aşağı tabakada değiller midir diyor İsmail kardeşimiz. Evet, Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinde geçer. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْفِ الْاَسْفَلِ Münafıklar cehennemin en aşağı tabakasında... Olacaklardır diye Mevlamız onların kafir ona göre daha dürüsttür kafir ona göre daha bir bu anlamda e, tabii ki e, ilkeli hareket ediyor inanmadığını ifade ediyor münafıklar ise onun için cehennemde onların cezasının daha e, şiddetli olacağı ifade edilir. Şurayı verelim münafıkların vasıflarını. Meteluhum onların misali ne gibidir? Keme seliledi şu kimse gibi ki istevkada ara? Yani geceleyin ateş yakan kimse gibidir. Geceleyin bir ateş tutuşturdu ya da ateş yapmak istedi. Evet ateş felemme adâet ma havle. Ateş aydınlattı e, çevresini. Allah ne yaptı? Zeheballahü binûrihim. Allah onların nurunu giderdi. Ateşin ışığını giderdi. De ve terakahu onları terk etti o ateşi yakanları. Fi zulumatın karanlıklar içerisinde bıraktı da la yubsurun onlar göremez oldular. Şimdi münafıklar hocam çıkarcı milletlerdir. Yani nerede menfaat varsa o menfaatin olduğu yerde onları görürsünüz. Ama çıkarı bitti mi orayı anında terk eden kimselerdir. Allah da onların çıkarcılığına ışığı gördüler oraya yöneliler. Işık sönünce sap gibi ortada kalıverirler deyim yerinde ise. Onları Mevlamız işte bu manevi dünyalarıyla alakalı durumdan anlatmak için summun onlar sağırdır diyor. Hocam bu kelimeyi ezberleyeceksiniz. Yani bu Kur'an'da sam ve yasum mu diye kullanılan yani samel mesela karure e, şişeyi kapadı gibi manalarda kullanıyormuş. Samel curha, yarayı kapadı, üzerine ilaçlı bir sergiyle örttü diye sözcüklerde de görülebiliyorlar. Summün onlar efendim ayet-i kerimede ifade edildiği üzere sağırdır. bukmun dilsizdir. Efendim umyun kördür. Amadan işte ama oradan geçiyor. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'deki körlük, sağırlık, dilsizlik manevi boyutu e, itibariyle ele alınır hocam. Yoksa Fain halat amel absar gözler kör olmaz velakin taamul sudur insanın yüreğinde gönlündeki kalp körlüğüdür esas körlük diye Mevla zahiri manada vücut ve uzuvlarındaki eksiklikle alakalı olan arici durumu değil manevi körlüğü manevi dilsizliği manevi sağırlığı Rabbimiz konu etmektedir. Onlar hidayete geri asla dönmezler buyuruyor. Onların durumu ya da şöyle bir misal daha vereyim diyor Mevlamız. Onların durumu ya da neye benzer? gibi minessema. Semadan yani böyle yoğun bir şekilde yağan yağmur yağmurdaki da tutulmuş kişinin haline de benzer ya da o yağmurlu hale benzer diyebiliriz. Ee, yağmura tutulmuşun kişi ya da yağmur diyor da yağmura tutulmuş kimsenin haline benzer diye ulema yorumlamış. İyanet nasıl demiş orada hocam? Ee, bakalım hocam ne demiş? Durumu gökten yoğun karanlıklar içinde gökyüzü ve yağmura tutulmuş mu diyor Abdülham Hocam? Gibidir evet. Onun gibidir. Fihi o yağmur o, o efendim yağmur sağanak yağmuru içinde vardır. Zulümatun karanlıkları vardır. karanlıkları vardır. Fara'dün ne vardır Rahat nedir? Gök gürültüsü. Kur'an'da da bir sure adıdır bu ve gök gürültüsü ve şimşek vardır. Yani şimşeğin, gök gürültüsünün ve karanlıkların yoğun olduğu sahana halindeki bir yağmurun iki bu esnada insan hocam çok panikler, panikli bir haldedir. İki o insanlar yecalune asabi ahum fi ezanihim. Yecalune kılıyorlar Cale kılmak da mı? Yani burada cale Eshabi ile kullanılınca parmaklarına e, ellerini götürüyorlar. Yani şey, e, parmaklarını götürüyorlar. Fî kulaklarına götürüyorlar. Neden? Minas-savâigî yani e, savaiq, hocam yıldırımlar demektir hocam. Yıldırımlar manasında kullanılan bir kelime burada. Efendim e, Mevlamız o, o esnada yani bunun çoğulu şey, savâigî sâigî'nin sa çoğulu. E, Sâigî'a Şimşek demek şey efendim. Burada Mevlamız ona yıldırım demek. Ona işaret ediyor. Ee, yıl, gelen yıldırımlardan dolayı e, gözlerini kendilerini kuşatmasın diye e, tehlikeden dolayı parmaklarını kulaklarına götürürler. Tabii neden bu? hazar korku minel mevhüt. Ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına götürürler. Cümleyi toparlarsak onların durumu sağanak halinde yağan bir yağmurlu ortamda karanlığın şimşeğin efendim fırtınanın gök gürültüsünün olduğu bu esnada e, parmaklarını ölüm korkusuna kulaklarına götüren o kimsenin paniklenmiş e, böyle bir hale tutulmuş kimsenin durumu gibidir işte tehlikeler karşısında gece gündüz sürekli ürperen korkan titreyen benim hakkımda ayetini verecek, benim hakkımda Allah şunu söyleyecek diye sürekli böyle bir kaygı yaşayan, yapılacak savaşlarda ölürsem, inanmadığım e, alemle alakalı durumum ne olacak kaygısını yaşayan, Muhammed benimle alakalı gizli sırlarımı deşifre ederse benim alem nece olacak diye. Bir taraftan kafirlerle arayı, arayı iyi tutmaya çalışıyorum. Bir taraftan müminleri de görünce amenna diyor. İşte manevi manada onlardaki o dünya haya, dünyaya ait olan psikolojik gelgitleri Mevlamız burada ifade ediyor. Gelgit dedim. Müzepzebine beynezalek diyor Kur'an-ı Kerim. Onların hali, bu, bu gelgit halini bir orada bir burada. Ha'la ve ha'la diye bir oraya bir buraya giden o insanın haline Rabbimiz Nisa suresinde de benzetir. Evet. Yekâdül bergu neredeyse o şimşek yahtaf ebsarahum onların gözlerini alı verecek. Kurleme ada alehum o şimşek çakınca aydınlatınca onlar için meşefi önünde yürürler ama ve iza azleme aleyhim tabii ki Mevla o karanlığı çöktürüverince, karanlık çöküverince onlara karşı qalu qamu onları ortada kala kalırlar. Hocam zifiri karanlıkların olduğu, elektriğin olmadığı orman bir yerde böyle Yıldızların da olmadığı bir yeri düşünün. Orada korkunç bir, böyle şimşek bir taraftan çakıyor. Yıldırımlar sağa sola düşüyor. İşte böyle bir hali düşündüğümüzde gerçekten korkunçtur. Biz insan olarak korkarız. O insan olarak korktuğumuz bu halin manevi manadaki e, haline Mevlamızın burada işaret ettiğini ifade etmek isterim. Bunun bir 40. ayette Nur Suresinde bir örneği vardır karanlık bir denizin, e, derin bir denizin içerisi, evke zulmatin fi bahril mücciyyin yakşâhu mevcün min fevgî mevcî min fevgî diye Mevlamız orada, derin bir denizin bulunduğu bir yerde karanlık, zifiri karanlıkta, e, gökyüzü de kararmış, yağmur yağan bir karanlıkta, elini havaya kaldırdığı zaman elini bile görmeyen e, e, diye Mevlamız orada kafirin halini derin denizin dalgalarının arasındaki çaresiz insanla da misallendirir. Bitekim bir Avrupalı birisi bir Muhammed denizci miydi demiş. Yok dedikleri zaman bunu ancak denizi bilen biri ancak böyle tasvir edebilir diye oradan hareket ederek onun Müslüman olduğu nakledilir. Allahu alem. Evet böyle bir şey Allah Allah dilese le dehebe bisem ihm ve ebsarihim. Mevla'nın kendilerine verdiği hakikati görmelerine vesile olan bu bildik gözlerini ve efendim kulaklarını da Allah onlardan alar, alır ama Mevla bizlere göz verdi manevi manada da büsbütün bu körlüğe meyletmemek kaydı şartıyla Mevla e, tabii ki bütün insanların kapılarını hidayete açmıştır hidayete açtığı bu e, manevi dünyalarıyla alakalı bu körlüğe gitmedikleri sürece Mevla da onlara elbette ki kapısını çalana hidayetiyle onları kapısını açarak elbette ki onları buluşturacaktır. Bunu da unutmayalım. وَيَهْتِ men مَنْ اَنَا وَاِلَيْهِ diyor Mevlamız. Kendisine yönelene Allah hidayetini nasip eder hocam. Kendisine yönelene, kapısını çalana Mevlamız elbette ki hidayetiyle onu buluşturur. Öyle olmasa Ömer hidayete eremezdi. İkrime Ebu Cehil'in oğlu hidayete eremezdi. İkrime kapıyı çaldı. Hanımı dedi ki gel Muhammed Hak yoldadır dedi. İkrime Müslüman oldu. Yusuf İslam Müslüman oldu. Tarihte nice bu anlamda kafirler Müslüman oldu. İslam'la buluştu. Onun için Mevla kendisine hidayet noktasında yönelmiş olan, teveccüh etmiş olan kimselere elbette ki hidayetini verir. Kabularım mesela bir ayette Semit süre, şeyde Fussilet suresinde der ki: "Ve emma Semud fehedaynahum Semit kavmine gelince biz onlara hidayet ettik. Yani hidayetle onları buluştuk, buluşturduk. Fes tahabbu alel huda onlar körlük yolunu hidayete onlar tercih ettiler." diye Mevlamız böyle işaret buyurur sevgili hocalarım. İsterseniz burada e, kalalım. Çünkü e, bir saatimiz doldu. Abdullah Hocam. E, Allah razı olsun hocam. Sağol olasınız. E, şöyle yapacağız hocam. E, bu önümüzdeki haftada bir 3-4 sayfa daha buradan okuyacağız. Ondan sonra e, arkadaşlarımızdan ricamız e, böyle e, herkese bir soracağız hocam. Birinci cüz bitti mi bitmedi mi diye. Mesela şimdi bir sorsak. Birinci cüzle alakalı. Burada bir Rabia diye bir kızımız. Dönay Rabia. Rabia Hanım, iyi akşamlar. Hoş geldiniz programımıza. Cevap yok. Hoş bulduk hocam. Hocam nerede çalışıyoruz? Ee, şen... Tanı, tanıtır mısınız? Bir tanıyalım sizleri. 5 dakika bir tanışma olsun. Bu dersin sonunda. Ee, Dönay Rabia Altuntaş, Diyanet İşleri Başkanı'na çalışıyorum. Güzel. Ve Ankara lahat mezunuyum. Çok güzel. Harika. Peki master doktora var mı? Var hocam. Yüksek lisans yapıyorum Ankara ile Hayatta. tarihi üzerine. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Ben tanıyorum ama millet tanısın diye soruyorum bu soruları. Esma